LPG'li araçların çözüm merkezi 3 Otogaz'dan herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2010 model Opel Insignia, 180'lik Insignia'larda. Müşterimizin şikayeti sabahları ilk çalışmada, e, yet çalışma, titrek çalışma, stop gibi şikayetleri vardı. Bunun için servisimize geldi. E, biz arıza yönelik işlemlerimiz sonucunda üst kapak çontasından aracın bujilerini yataklarına yağ verdiğini tespit ettik. Şimdi biz bujileri söktüğümüzde bujiler ciddi oranda yağlıydı. ve bu ateşimiz zayıf olarak tekleme şikayeti de araçta meydana getiriyor. <gülüyor> Üst kopak çontamızı değiştik, aracın tekme ve sıkıntısını giderdik. Araca bir takım NGK, iridium, kendi orijinal buçusunu kullandık. Peşinden sisteme bağladığımızda enjektörlerin arızalı olduğunu ve sistemin zengin karşılığında çalıştığını fark ettik. Araca ayrıca bir takım enjektör taktık. Burada ayarları bittikten sonra akabinde yol ayarlarını tamamladık. Müşteriye sorunsuz bir şekilde aracımızı teslim ediyoruz. Aracımızın işlemleri tamamlandı. Bir de e, kısa olaraktan... Yapılan işlemle alakalı, bizimle alakalı bir izlediğinizde alabilir miyiz? Ben yani ben arabada tekleme sorunuyla geldim size. Ee, bujilerde arıza olduğunu düşündüm. Daha sonra enjektör değişimi de yapıldı. Evet. Yakıtı da fazla yakıyordu. Ee, o sorunu enjektör değişimiyle çözdük. Bujilerin değişimini yaparken yağ aktığını gördük. Motor, üst kapak contasında kaçak varmış sanırım. Bunun değişimini yaptılar. Hı hı. Arkadaşlar sağ olsunlar. Teşekkür ederim. <gülüyor> Çok iyi ilgilendiniz. Teşekkür ederim. Yani bundan sadece sürekli buraya geliyordum. Bundan sonra da buraya <gülüyor> gelmeye devam edeceğim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Yani Halajımızın teşekkür ederim. Güle güle kullanabilirsiniz. Teşekkürler, sağ olun. Hayırlı günler.